Herkese merhabalar. Safi Lezzetler kanalıma hoşgeldiniz. Tarifimiz için 5 yemek kaşığı şöyle yoğurdun sulu yerinden ekledim. 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurtayı ekliyorum. Ben yumurta sarısını başka bir tarifte kullandığım için ayırdım. Fakat 2 yumurtayı kırabilirsiniz içine. Bu karışımı şöyle güzelce homojen olup çırpıyoruz. Bu bizim sosumuz olacak. Sos hazır olduktan sonra hemen iç malzemesini hazırlayalım. Yarım paket lor peynirini ve şöyle yarım kalıp beyaz peynirin içine kıyılmış maydanoz ve dereotu ekliyorum. Peynirli harcımız da hazır. 4 tane yufka kullanacağım fakat 2 börek yapacağım. Hemen şimdi böreklerimizin yapımına geçelim. 1 tane yufkayı ortadan ikiye böldüm ve karıştırdığım sosumla her tarafını ıslatıyorum fırça yardımıyla. Çatı çok güzel bir börek oluyor tavsiye ederim mutlaka yapın sos her tarafına gelmesi için şu şekilde katlayıp açıyorum böreğimi yufkanın geniş tarafına iç malzemesinden ekliyorum haşlanmış patatesle kavrulmuş kıymayla e, ıspanaklı güzel bir harçla da yapabilirsiniz bu böreği oldukça pratik vaktinizi almayacak ve ölçüleri olarak tam ölçülü bir tariftir ne sosunuz artacak ne yufkanız ne de peyniriniz. Gayet lezzetli ve oldukça e, net bir tariftir. Bu şekilde rulo yapıyorum. Ben şimdi ilk yaptığımı birize koyacağım için tepsinin altını yağlamıyorum. Ve tepsi ölçüsünde 2 tane yufkayı toplamda yarım şar e, yufkadan 8 adet 8 parça yufkayı bu şekilde etrafına şöyle çevirleyerek dolayı dolaya, dolaya Tepsimi dolduruyorum. Bir yufkayı şu an kullandım. Bu ikinci yufkanın ilk parçası. Bu da ikinci yufkanın ikinci parçası. Bu şekilde ilk böreğim hazır hale geldi. İsterseniz bu şekilde pişirebilirsiniz fakat altını yağlamanız gerekiyor. Ama ben bunu dip birze kaldıracağım. Böyle sıkışık günlerimde işimin olduğu günlerde çıkarıp hemen hızlıca pişirmek için. Böldüğümüz bir tepsinin üzerinde donmasını sağlıyorum. Öncelikle donduktan sonra poşetleyip güzelce sıkıca sarıp tencereme kaldırmış olacağım. Şimdi pişireceğim böreğe geçiyorum. O yüzden tepsimin altını yağlıyorum. Yine aynı yöntemle sardığım yufkaları şöyle sırayla ekliyorum. Bakınız bu son parça yufkan ve sosun tamamen bitti. Bunu göstermek için bu bölümü çektim. Hiç sos kalmadı. Tam 4 yufka için bu sos miktarı oldukça yeterli geliyor. Başka bir tarifte, başka bir şekilde de kullanabilirsiniz fakat ölçü tamdır. Bu şekilde tüm yufkaları yerleştirdim. Tavamı ocağa koydum. Tavam henüz soğuk olduğu için şimdi hemen ocağın derecesini göstereceğim size. Ocağımız ne o yüksek ateşte ne de çok kısıkta. Şöyle hafif orta bir ateşte. Üzerine koyuyorum yufu, böreğimi ve üzerine kurumaması için bu şekilde yağlıyorum fırça yardımıyla. Altında da bir miktar yağ vardı. Bu şekilde yağladıktan sonra kapağını kapatıp kısık ateşte pişiriyorum. Bakınız gayet güzel pişti ve böyle yumurtanın etkisiyle kabardı. Şimdi diğer tarafını pişireceğim. Diğer tarafını zaten yağlamıştık. İsterseniz tekrar yağlayabilirsiniz. Kendi tercihinize kalmış. Yağlamadan da gayet güzel kızardı ama. Çünkü yufkanın üzerine yağlamıştık. Pişi hafif soğuduktan sonra şimdi hemen servis yapalım. Bu şekilde böreğimiz çok pratik. Fırın kullanmadan yani çok kısa sürede hazır olabilecek. Çayın yanına kahvaltıya ya da aniden gelen bir misafire ya da acil yap, karın doyurması gereken bir çocuk olduğunda evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir börek oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Yepyeni videolarda ve tariflerde buluşmak ve görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.